Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan uzun süredir kamera karşılaştırması yapmıyorduk Azır fırsat bu fırsat iki tane P40 Lite modeli gelmiş biz de bunları birbiriyle karşılaştıralım istedik arkadaşlar bir tarafta P40 Lite e var bir tarafta ise P40 Lite var birinde dörtlü ana kamera var birinde üçlü ana kamera var lakin günün sonunda baktığımızda fiyatları arasında öyle ahım şahım bir fark yok. Bu yüzden de iki telefonun kamerasını birbiriyle kıyaslamak istedik. İkisi de Huawei modeli arkadaşlar. İkisinde kamerası Huawei tarafından üretiliyor ve ikisinde de 48 megapiksellik yapay zeka destekli ana kamera bulunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri iki telefonla çektiğimiz video ve fotoğraflarla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, günün sonunda baktığımız zaman iki telefon arasında öyle aman aman bir fark bulunmuyor kameralarında. Dolayısıyla hangisini tercih ederseniz edin kamera tarafında beklentileri karşılayan sonuçları alacağınızı söylemek mümkün. Şunu da belirtmek istiyorum. İki telefon arasında 200-300 liralık gibi bir fiyat farkı oynuyor. Genel itibariyle baktığımızda teknik özellikler bazında çok bir farkları yok. Burada İş tamamen sizin biraz zevkinize kalmış diyebilirim. Çünkü tasarım tarafından baktığımızda ön taraf neredeyse aynı. Lakin telefonların arka tarafı hayli farklı gözüküyor. İki telefonda da Google servislerinin bulunmadığını tekrardan belirtelim. Yani Huawei Mobile app de geliyor ikisi de. Dolayısıyla Google Play, işte YouTube, Maps gibi... Hizmetlerden yararlanamıyorsunuz. Damla çentikle gelen telefonlar bunları da dipnot olarak paylaşmış olalım. Başka bir karşılaştırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi de unutmayın.